iktidara geldiğimizde neler yapacağımızla ilgili de çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam etti. Yeniden Refah Partisi olarak ilk yaptığımız iş, milli kaynak paketleri kitabımızın hazırlanması oldu. Bütün vaatlerinizin millete yönelik yapacağınız iyileştirmelerin dönüp dolaşıp gittiği yer elinizde kaynak olup olmaması konusudur. Dolayısıyla ilk önce bu işi çözmek için bu kitabımızı hazırladık. Bununla beraber ülke sorunları ve çözümlerimiz isimli kitabımızı hazırladık. ARGE başkanlığımızın ve ARGE birim başkanımız Profesör Doktor Doğan Aydal Hocamızın çok büyük katkılarıyla ve emeğiyle Türkiye'nin sorunları ve çözümlerimiz kitabı ve yine belki de Türkiye'de eşine rastlanmayacak bir kitap. Sadece kitabın hacmi yetmiyor. Bir de arkasında CD var. 81 il ve bütün ilçelerimizde biz Türkiye'yi biliyoruz kitabı. Ihtiyaçlar nelerdir, sorunlar nelerdir, istatistikler, veriler nelerdir? Önce sorunu çözmek için tanımanız lazım, bilmeniz lazım, teşhisi yapmanız lazım. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabı. Bu alanda bir ilk. Ve yine bu kaynaklarla yapılacak en önemli işlerimiz üretime, istihdama yönelik, ihracata yönelik hamlelerin gerçekleştirilmesi. Bunun içinde 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı hazırladık. Kitabın kapağından da anlaşılacağı üzere bunlar beton çimento, park bahçe projesi değildir. Konut AVM rezidans projesi değildir. Bunlar üretime, kalkınmaya, sanayiye, teknolojiye yönelik, ihracata yönelik, katma değerli üretim ve ihracata yönelik projelerdir. Bu kitabımızı da yeniden Refah Partisi olarak ortaya koyduk. Henüz iktidara gelmemiş, hatta henüz daha bir seçime dahi girmemiş bir partinin bu çalışmaları yapması son derece önemlidir. Biz Türkiye'yi tanıyoruz, teşhisimizi doğru yapıyoruz ve çözümleri de doğru ve etkili bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bugünkü ilk 100 gün icraatları kitabımızda. Bu kitaplar halkasının bir son noktasıdır. İnşallah bundan sonra da yine çalışmalarımız devam edecek. Tabii bu kitaplar her zaman ifade ettiğimiz gibi bir broşür formatında propaganda kitabı olarak hazırlanmamıştır. İlmi gerçeklere dayanmaktadır. Teknik ve bilimsel kitaplardır. Projelerin fizibilitesi ortadadır. Kaynakların nereden bulunacağının hesabı ve fizibilitesi ortadadır. Bir cekcak edebiyatı veya da bir propaganda kitabı olarak değil, ilmi ve teknik kitaplar olarak ortaya koyduğumuz kitaplardır. Dolayısıyla biz 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızla, ilk yüz gün icraatları kitabımızla, milli kaynak paketlerimiz kitaplarımızla. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımızla, projelerimizle, kaynak paketlerimizle ve hepsinden önemlisi her zaman söylediğim gibi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla Türkiye'nin derdine derman olmaya hazırız elhamdülillah.